Allah salli ve selim ve bariq ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi alede in amillahi ve iftali Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Hz. Adem Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisinin neredeyse sonunu bir önceki derste ifade ettiğimiz gibi tam olarak duyamadan gerisini dünyada duyacak olmasının verdiği ağırlıkla çöktü. O çöküşle beraber bugünkü tabirle ifade etmek gerekirse bir baygınlık hasıl oldu. Artık o vücudundaki ağırlık giderek ağırlaşmaya başladı ve vücudunda göz kapakları kapanmaya başladı. Bu hesada yine o kısa zaman dilimi içerisindeki bir anı biraz açarak siyerin nebi için önemli noktalardan birisini ifade ediyor olacağız. Elbette aynı zamanda Kur'an-ı Azimüşşan için önemli bir hakikati. Hazreti Adem Efendimiz bu uyku gibi olan, bu baygınlık esasında bir rüya alemine geçiş yapıyor. Bu rüya aslında Cenab-ı Hakk'ın ona, onun gönlünü ferahlatması için bir ikram-i ilahisi. Rabbimizin afına mazhar olacağına dair bir şüphe söz konusu değil elbet. Ancak onun Rabbine karşı böyle bir tutum ve davranış içerisinde olmuş olması, her ne kadar imtihan-i ilahisi bile olsa, Büyük bir sevdanın ve aşkın içerisinde yaşandığı için doğal olarak olunun kolay kolay kaldırabileceği bir durum değil. En sevgilinin vermiş olduğu emri tam olarak yerine getirememiş olmak işin içerisinde her ne kadar hep söylediğimiz imtihan ilahi olsa bile. Allah-u Zülcelal ise insanoğlunu o kadar çok seviyor ki Hz. Adem Efendimiz'e tam da uyku esnasında o baygınlık içerisinde bir başka hakikati ona hatırlatarak. Kali Obela'da görmüş olduğu bazı o büyük isimlerden has olan güzelliği hatırlatacak. O güzellik ve o rüya devam edecek. Bakın sonra neler yaşanıyor olacak. Bugünkü dersimizde kısaca o rüyadan bahsediyor olacağız. allah züccelal Zülcelal Ali İmran suresinde şu ayet-i kerimesi 33. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor Es-Selizu Billah İnne ve Nuhan ve İbrahim'e وَالَا عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَم۪ينَ Gerçekten Allah, Adem'i ve Nuh'u ve İbrahim ailesini ve İmran ailesini insanlar içinden seçip süzdü, bütün alemlere üstün kıldı. Hz. Adem Efendimiz kendisinden sonra gelecek, bütün medeniyetlere yön verecek, Resul-i Kibre aleyhissalatu vesselam'a gidiş sürecinde bir kısmının nuru Muhammedi'yi taşıyacak olan o muhteşem isimlerle karşılaşıyor şimdi. Dünya hayatındaki varlıklarını muhatap oluyor. Bu kendisinden sonra gelecek olan belli bir zaman sonra gelecek olan Nuh Aleyhisselam ki o medeniyet tarihinde insanlığın ikinci babası, ikinci atası olarak anılıyor olacak. Ondan sonra gelen Hazreti İbrahim Efendimiz tevhid inancının bir mihenge olarak Halilullah olarak Rabbul Aleminin yeryüzündeki tevhid akidesine açık bir şekilde beyan edecek. İmran ailesi de Hz. İsa Efendimiz, Hz. Meryem anamız ve dahi Beni İsrail'in büyükleri Hz. Musa, Hz. Harun gibi isimlerin başlangıçlarını teşekkül ettirecek. Bu da dünya tarihinin sonuna kadar gidecek. Dünya tarihinin sonuna kadar giderken Nuh aleyhisselamdan bahsediyor olması... Resul-i Kibre aleyhissalatü vesselamın Nuh'un gemisi olarak Ehl-i tarifinde var olan bir hikmet. Zira Hz. Adem Efendimiz bu rüyada bir gemiyi bu geminin başında hem Nuh aleyhisselam hem Hz. İbrahim hem de İmran ailesini görmekte. Aynı zamanda kendisini de bu gemiye girmiş olarak görüyor. Yani dünya hayatına gidişini görüyor aslında Hz. Adem Efendimiz. Dolayısıyla Nuh aleyhisselamın yapacağı de. Biraz da Hz. Adem Efendimiz'in dünya yolculuğuna benzetilebilir düzeyde ayrı bir incelik bir hikmet taşıyor. Ancak Hz. Adem Efendimiz geminin yarıdan ötesini göremiyor. Dönüp Nuh Aleyhisselam'a diyor ki ey evladım e, önce soruyor sen kimsin diye. Nuh Aleyhisselam diyor ki ey dedeciğim sen benim dedemsin ben senin soyundanım. O zaman diyor ey evladım senin şu arkanda olan ışık nedir? Arkanda var olan şu nedir? Nuh Aleyhisselam diyor ki o sevgililerinin en sevgilisidir. Hz. İbrahim Efendimiz'e dönüyor. Sen kimsin? Diyor ki ben de sendenim dedeciyim. Hz. İbrahim Efendimiz'e de Hz. Adem Efendimiz'e aynı soruyu soruyor. Bu ışık nedir? Bu arkada pırıl pırıl parlayan, geminin yarısından öteye görülmesine engel olan bu ışık da nedir? Hz. İbrahim Efendimiz o benim soyumdan gelecek olan, ''Senin senin zürriyetinden gelecek olanların en hayırlısıdır.'' buyuruyor. Ali İmran'ı görüyor Hz. İbrahim Efendimiz. Orada Hz. Havva anamız var, Hz. Meryem anamız var. Yine arkalarında böyle o ışıktan gelen bir başka ışık var ki Hz. Ali Efendimiz, Hz. Fatıma anamız o büyük zatları da işaret eden bir incelik içerisinde. Tabii bunların hepsi bir nurun içerisinde görülüyor. Arkadaki ışık. Ve dönüp soruyor, ey kadın sen kimsin, ey kızım sen kimsin diye. Hz. Meryem anamız ben senin soyundan gelip babasız olanı doğuranım buyuruyor. E, Hz. Adem Efendimiz için şaşılacak bir durum değil. Kendisinin ne annesi var ne babası var sonuç itibariyle. Arkandaki ışık nedir buyurduğunda o da benim evladımın, e, peygamberidir, benim evladımın önderidir, bizlerin önderidir şeklinde bir karşı yanıtta bulunuyor. Hz. Adem Efendimiz de ne mutlu bana ki ben de bu gemiye binenlerden olacağım inşallah buyurduğunda Cenab-ı şu ayet-i kerimesinin inzal olunacağı da bu hikmet-i bir bütün oluyor. Allah-u 34. ayet-i kerimede, bu rüyada değil ama rüyanın anlaşılması için müthiş bir mihenk taşı olarak Kur'an-ı anda şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle Es-Sahizübillah Zürriyetem be Zürriyetem Be'az-ı Amin beaz be be be al Alim Hep tevhid dini üzere birbirinizden gelen bir soy olarak ve Allah'tır işiten bilen. Bu bir soydur. Bir Nuh'un gemisidir. Bunlar aynı geminin içerisinde evet soy itibariyle Resulü Kibre Aleyhisselatü Vesselam Beni İsrail'den değil İsmail oğullarından, öbürleri İshak oğullarından gelmiş olsa da bu bir ailedir, öyle bir ailedir ki bunların aileselliği tevhid üzerindedir. Asa ve katiyetle onun soyundan gelmiş olan hiç kimse de bu tevhid akidesi şaşmamıştır. Dolayısıyla Resulü Kibriya ve selamın soyundan herhangi bir kişinin tevhid akidesinin dışında olmayı söylemek işte şu ayet-i kerimenin hikmeti ince de mümkün olmadığı bir kez daha görülmektedir Allah'ın beyanatıyla. Efendim bu rüya o kadar derinlemesine yaşanmıştır ki Hz. Cebrail Aleyhisselam'ı e, görmüştür Hz. Adem Efendimiz daha böyle bir insansı kılıklı, daha böyle bir genç beyefendi kılığında Hz. Adem Efendimiz'e bin bu, binecek misin bu gemiye diye sual, bin bu gemiye diye söylemiştir. Hz. Adem Efendimiz de ee, Hz. Cebrail Aleyhisselam'a bu, bu, bu gemiye binenler ne mutlu diye buyurduğunda senin zürriyetinden iman ehli olanlar, tevhid üzeri olanlar işte bu geminin içerisinde olacaktır. Ya Adem sen bir dolu gemiyle dünya hayatına gidiyorsun buyurmuşlardır. Hz. Adem Efendimiz tabiri caizse rüyanın içinde bir gemiye bindirilmiştir. Ama hakikatte de tam bunlar yaşanırken Hz. Adem Efendimizin de bir başka şey konulduğu bilinir. Yani tek başına boş bir halde bir insan bütün olay değil Hz. Havva anamız nasıl indirildiyse Hz. Adem efendimizin de şimdi dünyaya taşınma aşamasında yaşıyoruz. Dolayısıyla Allah'ın yeryüzüne göndereceği olan halifesi nefayı ilahiyle süslemiş olduğu en sevgililerden birisini yeryüzüne bir acı içerisinde değil bir uyku içerisinde gönderdiği bilinir. Bugün içinde yarın anlatacaklarımız içerisinde biraz daha detaylandırız inşallah. Şimdilik kalın sağlıcakla.